Merhaba, iyi günler sevgili hanımlar. Yepyeni bir videomla yine sizlerle beraberim. Bugün size 3 büs, 2 ters örneğinin anlatımını yapacağım. Arkadaşlar ben yeleğimi henüz yeni başladığım için videomu tam çekemeyeceğim. Ara ara bu ıı, yeleğin videosunu çekip sizlerle paylaşacağım. Ben Sek, şişime 85 ilmek atıp 3 e, düz 2 ters olarak başladım normalde bazıları e, ters olan yerini bir tane yapıyor bir ters yapıyor ben 2 ters olarak başladım şişime 85 ilmek atıp 2 ters 3 düz olarak başladım İsterseniz şimdi sizinle beraber büzme e, büzmesini yapalım bismillahirrahmanirrahim kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters ördüm şişimin başını dolayıp şuradaki 3 ee, e, düzü tek e, şeye, ilmeğe düşüreceğiz arkadaşlar. Düzüceğiz yani. Üçünü, üçünü de ters olarak geçirdim. Çıkardım şişimden. Tekrardan bir dolama yaptım. 2 ters Şişimin başını tekrardan dolayıp şu 3 düzü tek ilmeğe düşüreceğiz arkadaşlar. 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkartacağız. Örneğimiz çok basit. Yapmak isteyen hanımlar çok kolay bir şekilde yaparlar. Örgüye yeni başlayan hanımlar. 2 düz, pardon 2 ters 3. düzümüzde tekrardan bu şekilde yapacağız arkadaşlar 2 ters 2 ters tekrardan şişimin başını dolayıp 3 tanesini 1 ilmeğe düşüreceğim arkadaşlar 3 ilmeği 1 ilmeğe düşüreceğim Tekrardan şişimin başına doluyorum. İki ters. Tekrardan şişimin başını doluyorum. Üç tane üç tane düzü bir ilmeğe düşürüyorum arkadaşlar. İpim ise. Orta kalınlıkta bir yeleklik ip arkadaşlar. Alev alev kırmızısı bir ip. Tek bir tersimiz kalmıştı. Evet. Iş şişimin başını dolayıp tekrardan üç düzü bir ilmeğe düşüreceğim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde arkadaşlarım. İsterseniz Videomuz uzamasın. Arka e, yeleğimizin Arka e, tarafında gö Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin Arka sırasındayız. Şimdi Kenar ilmeğimi Örmeden aldım. Ön sırada iki, iki ters yapmıştık. Arka sırada iki düz yapıyoruz onlar arkadaşlar. İki düz, doladığımız ilmek, ilmekleri düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Arka sırada e, ters olarak örüyoruz ki ön sıraya düz olarak çıksın. İki düz. Doladığımız ilmek çok basit bir yelek örneği arkadaşlar. Örmesi de çok zevkli. Çok lezzetli. Bu arada kanalıma abone olup beni desteklerseniz size minnettar kalırım arkadaşlar. Ücretsiz olarak e, abone olursan ben olursanız bildirim zilinizi de açarsanız bu tür videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar yorumlarınızı olumlu veya olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar 2 düz doladığımız ilmekleri Arka tarafta ters olarak örüyoruz ki ön tarafa düz olarak çıksın. Üç düzümüz tekrardan açı açılmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Üç düz oluyor. Doladığımız ilmeklerle beraber üç düz oluyor arkadaşlar. Ön sırada tekrardan iki düz. Üç ters tam tersi oluyor. Ön sırada 3 sıra düz örüyoruz, 2 sıra ters örüyoruz. Arka sırada ise 2 sıra düz, 3 sıra ters örüyoruz arkadaşlar. 2 ters Kıymetli vaktinizi çalmak istemiyorum arkadaşlar. Yeterince e, e, arka sırasını gösterdim. Ön sırada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi yeleğimizin ön sırasındayız. Burada hiçbir işlem yok arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters bir tersimi ördüm. Do, arka sırada doladığımız ilmekler ön sırada düz olarak çıktı. Onları da düz olarak örüyoruz arkadaşlar. 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters bu şekilde bu şekilde Sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. 3 düz 2 düz şeklinde örerek 2 ters 3 düz benim bu yaptığım yelek arkadaşlar 38 40 bedene kadar olabilir ilmeklerini ona göre attım 3 düz 2 ters Arkadaşlar umarım size faydalı bir şekilde anlatımımı kusursuz olarak yapmışımdır. Eğer bir kusurum olduysa hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Videomu sonlandırıyorum. Kanalıma geldiğiniz için beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Evet arkadaşlar örneğimiz bu şekilde. Ben bu yeleği size ara ara Göstereceğim arkadaşlar ee, Videomuz çok uzamasın Diye videomu sonlandıracağım Kanalıma geldiğiniz için Beni dinlediğiniz için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim Ve yine dediğim gibi Bir kusurum olduysa Hepinizden özür dilerim Arkadaşlar Hayırlı mutlu huzurlu günler